Selam Aslan arkadaşlarım. Nasılsınız? Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili Aslanlar. İnşallah iyisinizdir canlar. Evet sevgili Aslan arkadaşlarım sizler için önce kahveme bakacağım. Ardından da birkaç tarot açacağım. Şöyle Kasım ayı genel yorumu yapmak istiyorum. Benim sevgili Aslan arkadaşlarımın aşk hayatı, iş hayatı, sağlık durumları, enerjileri, şansları nasıl olacak efendim? Önce onlara bakacağız değil mi? Ardından güzel bir veda ile olayı kapatacağız. Hmm, i̇lginç. İlginç çıkmış. Sevgili aslanlar. Güzel aslanlar. Güçlüler onlar. Güçlü. Evet. Hmm, fena değil. Güzel bakın. Üç kişiden ikisi zaten feraha ermiş. Bakın. Biz kalmışsınız sevgili aslanlar. Bu ne karanlıktır Allah aşkına bu ne karanlık. Neyse önce ferahtan başlayalım. Zaten temiz yollarınızı görün. Aşk hayatı, iş hayatı, aman Allah'ım çoluk çocuk vesaire. Bakın bunlar hep bir aylık sizin yaşam yolunuz canlar. Ama temiz çıkmış. Sadece şu karaltı hariç ona bakacağız şimdi. Şimdi şöyle dipten dibe bir bakalım. Sevgili aslan arkadaşlarım için tamam güzel yollarınız temiz çıkmış ama iş anlaşmaları ama aşk anlaşmaları nişanlanmalar sözlenmeler tanışmalar tamam güzel yollar temiz çıkmış çok güzel ona lafımız yok gittiğiniz yere temiz gideceksiniz gittiğiniz yerden de temiz döneceksiniz güzel anlaşmalar da yapacaksınız bunlar da çok güzel zaten evet Oo, direkt olarak hamile bayanlar gözüme çarptı tertemiz İkiz bebekler dünyaya getirecekler ve adında L harfi K harfi olanlar sevgili aslan bayanları çok güzel ikiz bebekler çok güzel çekmiş tertemiz evet o sizin kariyer temiz yere doğru gidiyor sevgili aslan arkadaşlarım güzel anlaşmalar yapacaksınız kariyerinizle iş hayatınızla alakalı güzel anlaşmalar yapacaksınız iyi onlar fena değil pek kötülük etmeyecekler size özellikle de adında y harfi olan kişilerle yapacaksınız iş anlaşmalarını iyi iyi fena değil hani en azından dolandırma molandırma gibi durumları görülmüyor fena çıkmamışlar iyi çıkmışlar hadi bakalım Allah yolunuzu açık etsin hmm. onu ben size göstermeyeceğim hadi neyse sevgili aslan arkadaşlarım efendim murada mı gidiyoruz ne yapıyoruz burada bir şekil çıkmış ve o şekli ben size göstermeyeceğim Şimdi o ayıp şekil, ayıp bir şekildir bu. Bu ayıp şekil çıktığı an ve temiz çıkarsa tabii ki. Temiz çıktığı an aman Allah'ım murada ereceksiniz demektir. Hayallerinize kavuşacaksınız demektir. Yüzde söyleyeyim, yüzde otuz azınlık ama. Yüzde otuz onu ben size göstermeyeceğim. Olmaz şimdi ayıp olur değil mi? Falcı bilir neyin ne olduğunu. Canlar Hmm, ama fena bir şans geliyor size. Vallahi fena diyebilirim yani. Bu ne üçgen açısı Allah aşkına. Şöyle göstereyim. Tertemiz bakın. Üçgen açınızı görün. Canlar tertemiz şanslar geliyor. Yüzde otunuz zaten. Yüzde otuzunuzda şans var. O tamam. Muradına erecek. Çünkü hemen yan tarafta çıkmış. O ayıp şekil çıktığı an. Tamamdır. Sizler murada ereceksiniz demektir. Hayaline kavuşacaksın demektir. Sevgili aslan kardeşim. Şimdi hayale kavuşmak herkesin harcı değildir. Bir anda hepimiz hayale kavuşamayız. Yüzde otuzunuz Kasım ayı içerisinde bay ya da bayan. Hiç beklemediğiniz bir anda hayallerinizle kavuşacaksınız. Ve bu hayaller tertemiz hayaller. Çünkü karanlıktan çıkmış bu insan. Daha önce bu insan veya insanlar... Daha önce sıkıntılı bir hayat yaşamışlar. Anlatabiliyor muyum sevgili aslan arkadaşlarım? Artık feraha doğru gidiyorsunuz. Çünkü iki tane de çevrenizde üçgen çıkmış. Üçgen şans demektir. Tıpkı yedi sayısı gibi. Fallarda ah canlarım benim. Tabi bilmeyen nereden bilsin değil mi? Güzel Çok güzel çıkmış. Üç insandan yani sevgili aslan arkadaşlarım şanslısınız siz ya. Neyse şunları saymayalım. Üç kişiden ikisi... Kasım ayında güzel, aşk hayatı da güzel, iş hayatı da güzel, karşılıklı anlaşmalarınız var. Aman Allah'ın sağlığınız süper çıkmış. Hani yoğun bakımdakileri saymıyoruz canlar tamam. Onlar onlar değil mevzumuz. Onlara Allah şifa versin. Böyle benim gibi işinde, gücünde, çoluğu, çocuğu, evinde, yerinde olanlar için söylüyorum. Tamam anladım. Anladınız mı sevgili arkadaşlarım? Anlatabildim değil mi? Hadi bakalım. İnşallah anlattım sen ne mutlu bana evet sağlık süper gerçekten kendinizi daha da zinde hissedeceksiniz böyle benim gibi eli ayağı tutan arkadaşlarım daha da güçlü daha da zinde hissedeceksiniz küçük küçük balıklarınız çıkmış büyükler de var ama normal şimdi herkese aynı balık gelmez küçük çaplı da olsa gecikmiş mutluluklar gelecek küçük çaplı da olsa güzel haberler alacaksınız sevgili aslan arkadaşlarım hakikaten güzel yere doğru gidiyorsunuz siz Oo, çok güzel çok çok çok aşk olarak özellikle aşk hayatınızda çok ortak anlaşmalar çıkmış İşte artık bu olumsuzlukları bırakıp ya anlaşalım gel şu işte anlaşmazlığı bir kenara bırakalım maddi ya da manevi sıkıntınız her neyse ya bırakalım bunları ölümlü dünya değil mi gel anlaşalım diyerek böyle birbirinizi sarmışsınız ya resmen zirvede çok güzel harika bayıldım yani ama olumsuz yok mu canlar olumsuz olan yok mu tabi ki de var Tabii ki de var harfler öyle karanlığın içinde kalmış ki aman Allah'ım o kadar olur dört dörtlük yaşantı yok her şey sırasını bekliyor benden size söylemesi sevgili aslan arkadaşlarım sağlığınız süper enerjiniz süper özellikle de aslan arkadaşlarım da adında A harfi olan arkadaşlarım siz tabii ki herkesten önce zirveye doğru gidiyorsunuz. Özellikle de iş hayatınızda benden söylemesi bakın resmen çıkmış. İş anlaşmalarında, iş hayatınızda adında A harfi olan sevgili aslan arkadaşlarım zirve sizi bekliyor. Temiz yere doğru gidiyorsunuz. Baya bir şans var sizde. Şanslısınız aslanlar. Çok güzel barışlar var. Harika. İletişiminiz. Bayağı bir yoğun çıkmış. Telefon, mesaj gibi iletişimler çok fazla çıkmış sizlerde. Hmm, şimdi boşanma. Burada bir boşanma durumu çıkmış canlar. Hmm, evet. Bir boşanma durumu çıkmış. Benim sevgili aslan arkadaşımın karşı partneri. Boşanıyorsunuz. Aslan arkadaşımın karşı partneri. Siz bayısınız veya bayansınız sevgili aslan. Sizin şimdi karşı partneriniz böyle bir korkulu hale bürünmüş sizi kaybetmemek için ama boşanma mahkemesi devam ediyor böyle de bir şey var böyle bir korkulu hale bürünmüş bir şeyler yapmaya çalışıyor tekrar arayı düzeltelim mahkemeyi durduralım diye yapmaya çalışıyor ve yapacak da siz bir ara sıcak bakacaksınız hangi burca geldi şu an hatırlamıyorum orada da aynı şey çıktı sıcak bakacaksınız işinize çünkü boşanmamışsınız daha sıcak bakarken bir süre sonra hayır diyerek tamamen bitireceksiniz. Yıkacaksınız yani barışmayacaksın. Eşinle barışmayacaksın. Boşanacaksın Caniko. Hadi bakalım Caniko diyorum. Evet. Sevgili aslan arkadaşlarım, barışlar var sizde. Evet, barışlarınız var. Çok güzel. Küslerde barış var ve daha çok da karşı taraftan size barış elleri uzanacak. Karşı partnerlerinizden. Boşanmalarda da aynı şekliyle eksilerinizde de aynı şekliyle aman Allah'ım sizin maddi durum süper çıkmış başarıya doğru gideceksiniz canlar öyle yıkık dökük çıkmamış fakirlik falan çıkmamış enerjiniz de mükemmel ve bazı aslan arkadaşlarımın geçmişten gelen ama geçmişten gelen öyle bir ay öncesinde dilek tutmuş iki ay öncesinde adak adamış böyle bir şey yok üç beş yıl önce belki de on yıl önce adak adamış yüzde beşi Bakın azınlık çıkmış burada. Küçük küçük koyunlarınız çıkmış. Dileğiniz kabul olmuş. Duanız kabul olmuş sevgili aslan arkadaşlarım. O da çok güzel. Harika yere doğru gideceksiniz. Tamam evliler mükemmel çıkmış. Aslanın evlileri. Bir şekilde bir şeyleri bastırmışlar. Aşk hayatınız da genel anlamda çok güzel çıkmış. Nasıl diyeyim böyle? Bazı şeylerin içinden çıkamadınız mı? Kabullenmişsiniz onları siz. Bir şekilde kabullenmişsiniz. Sadece işte dediğim gibi üç arkadaşımdan bir tanesi örneğin işin içinden çıkamamış bakın nasıl da sıkıntıda ve simsiyah hiçbir şey yok hiçbir şey yok hala orada kanayan bir şeyler var ama siz de atlatacaksınız burada karanlıkta kalan arkadaşım veya arkadaşlarım bakın çevrenizde hemen iki tane üçgen çıkmış biraz sabırla. Evren bizleri sınıyor. Siz de atlatacaksınız o sıkıntıları. Nazarı falan zaten sallamışsınız. O da gitmiş. Çok güzel tertemiz yere doğru gideceksiniz. Sevgili aslan arkadaşlarım. Maddi durumunuz da iyi. Sağlık zaten süper ötesi süper çıkmış. Siz de. Yalnız bazı aslan arkadaşlarım. Boşanma değil ama. Bu boşanma değil. Canlar boşanmayı geçtik şimdi. Artık dövüş mahkemesi mi? miras mahkemesi mi anlaşmazlık mahkemesi mi hani normal bazı davaların mahkemesi bu boşanma değil kesinlikle ağlıyor kaybetme korkusu yaşıyor biraz da yani üzülerek söylüyorum biraz da evet kaybetmeye gidiyor gibi görüntünüz var öyle çıkmış da zaten çünkü karşı taraf nasıl anlatayım sizin bu karşı davalınız biraz fazla mı akıllı fazla mı uyanık neyin nesiyse Becerikli avukatları, güçlü insanları, mahkeme yollarından anlayan kişileri kendine çekmiş. Anlatabiliyor muyum? Ona böyle doğru yolu gösterecek, mahkemeyi kazanmasına sebebiyet verecek tipleri kendine çekmiş. Biraz benim buradaki aslan arkadaşım sanırım bunu düşünememiş olsa gerek ki zayıf kalmışsın. Süreçte kayıba doğru gidiyor gösteriyor. Tamam karanlığın hemen dibinde çıkmışsın haberin olsun boşanma değil bu bu boşanma değil bir miras mahkemesi olabilir bir tartışmanın bir kavganın mahkemesi olabilir olur da olur ama boşanma değil benden söylemesi söyleyeyim ama onun dışında güzel sevgili aslan arkadaşlarım hakikaten güzel çıkmış çoklarınıza bu nedir ya şans geliyor murat geliyor üçgenleriniz çıkmış hatta o şey görülmesin de o biraz öyle şeyler, evet ayıp şeyler. Ayıp şeyleri göstermiyoruz canlar. Değil mi? <gülüyor> Şöyle bir gösterelim. Sevgili aslan arkadaşlarım. Kasım ayı güzel sizin için. Genel anlamda çok güzel. Güzel. Adında E harfi, C harfi olan arkadaşlarım. Güzel insanlar. Aman Allah'ım. Güzel. Güzel güzel düşünmeye başlamışsın. Güzel güzel düşünmeye başlamışsın da. Yalnız karamsarlığı atmamışsın. Bak harflerin karanlığın içinde çıkmış. Sıkıntılar atacağız. Tamam mı? Sıkıntılar atıyoruz. Karanlık düşünce yok. Emel adındaki bayan arkadaşım, sevgili Aslan arkadaşım, sen de sen de güzel yere doğru gideceksin. Evet Emel, Emel kardeşim, güzel yere doğru gideceksin de yalnız biraz birazcık sabrın var senin için. Tamam? Biraz sabret. Ve sinsi düşmanın da var haberin olsun. Senin özellikle aşk hayatını... Emel kardeşim sana söylüyorum. Senin aşk hayatını çevrenden... Belki de arkadaş çevren. Bilemem. Çevrenden sinsi bir fare bozmaya çalışıyor. Ben sana fareyi de göstereyim mi? Hadi bakalım. Emelcik. Fareyi gör bak. Bak resmen fareyi gör. Kalbini ters düz yapmış... Bunu yapmakla da kalmamış. Bak burada araya girmiş. Sadece Emel kardeşime söylemiyorum bunu. Aslan arkadaşlarıma söylüyorum. Tamam kuyunuzu kazan sinsi bir fare var çevrenizde. Bu sizin dost zannettiğiniz bir arkadaşınız olabilir. Çünkü size kendini dürüst, temiz, yardımsever, hiçbir şekilde zararı dokunmayan bir kişi gibi gösteriyor canlar. Haberiniz olsun. Tamam bu insana dikkat edin. Sizin aşk hayatınızı bozmaya çalışıyor. Ve araya da girmiş yani. Haberiniz olsun araya da girmiş. Hepiniz için geçerli. Hepiniz için geçerli söyleyeyim. Evet. Adında S harfi olan arkadaşım. Sen de güzel yere doğru gideceksin. Biraz sabret. Az kalmış. Senin zaten az kalmış. Güzel balıklarınız çıkmış. Canlar. Harika. Yalnız şöyle bir şey var. Eee biraz olumsuz haberler alabilirsiniz bakın zaten sinsi fareniz de çıkmış burada biraz olumsuz haberler alma durumlarınız var bu olumsuz haberlerden dolayı da hafiften böyle bir kavga bir gürültü durumları görülüyor canlar biraz öfkelenme durumlarımız olabilir sizlere yanlış bilgiler aktarabilirler aldatıldığınızı duyabilirsiniz zaten burada bakın inanmayın böyle şeylere hiç aldatıyor gibi görülmüyorsunuz. Burada aldatılıyor gibi görülmüyorsunuz. Sadece tuzak var. Nasıl göstereceğim bilmiyorum ki. Çok da küçük çıkmış. Fare. Bakın çiftlerin arasına burada girmiş zaten. Arayı bozuyor. Tabana kuvvet kaçmaya çalışıyor fare. Sevgili aslan arkadaşlarım. Bununla alakalı burada da kavgalar çıkmış. Daha sonra ama komşunuz... Ama bu fare kendini belli etmeden sinsi bir arkadaş, bir dost zannettiğiniz kişi bu. Eşin, işte sevgilin seni aldatıyor gibi ayaklar yapacak size. Bundan dolayı da kavgalar çıkmış. Bakın dikkatli olun. Değil mi aranız güzelken aranızı bozmaya çalışmış bu insan sizin ki bunları siz yaşayacaksınız dikkatli olun tertemiz balıklarınız çıkmış itibar etmeyin gözünüzü görmedikçe asla itibar etmiyorsunuz tamam mı canlar bundan dolayı biraz böyle duyduğunuz sözlerin duyduğunuz yalanların etkisi altında kalarak kavgalar çıkmış sevgili aslan arkadaşlarım itibar etmeyin bakın ben size resmen fareyi gösteriyorum dünyanızı yıkmış Aşk dünyanızı yıkmış, şimdi de iş dünyanızı yıkmaya, iş iş, iş hayatınızı, maddi hayatınızı yıkmaya çalışıyor bu insan. Anlatabildim mi? Üst tarafta da birbirinize girmişsiniz. Bakın kavgalar çıkmış burada. Bunları yapmayın sadece Emel kardeşime söylemiyorum. Hepiniz için geçerli. Çünkü farklı harfler de var burada. Canlar bunu yapmıyoruz. Gözümüzle görmeden asla itibar etmiyoruz. Başımız derdi, girmesin. Tamam mı sevgili aslan arkadaşlarım? Güzel insanlar. Evet. Şimdi aslan burcu bayanları kendilerini mahrum hissedebilir. Hepinize söylemiyorum da yüzde elliniz bazı şeylerden ben mahrum kaldım gibi bu tür duygular hissedeceksiniz. Kasım ayı içerisinde aslan burcu beyleri ise... Tam tersi daha böyle cıvıl cıvıl olacaklar duygu açısından ellerinden telefon düşmeyecek dırt dırt dırt mesaj atmalar karşı tarafa aramalar karşı taraftan sevildiğini hissetmeler karşı tarafa sevgi sözcükleri göndermeler böyle bir cıvıl cıvıl vaziyet onları bekliyor. Evet sevgili aslan arkadaşlarım evrenin size mesajı ise iş yükünüz artabilir anlatabiliyor muyum canlar? Aslında şanslısınız şanslı yere doğru gidiyorsunuz fakat her zaman her şey aynı dengede kalmaz iş yükünüz biraz artacak sizin biraz da gözünüzü dört açacaksınız tamam size mesaj iş yükünüz artabilir çünkü iş yoğunluğunuz daha çok artmış sizin ve daha da artacak çünkü anlaşmalar var tamam mı canlar sevgili aslan arkadaşlarım dikkatli oluyorsunuz. Yalana dolana asla inanmıyorsunuz Tamam bitti güzel Onun dışında karamsarlığı lütfen atalım Karamsarlık yok Bakın çok güzel şeyler çıktı size Çok güzel yere doğru gideceksiniz Dualarınız kabul oluyor Sorunlar mı var bakın ne tesadüf Atağa geçip bu sorunları çözebilirsiniz Pratik zekanızı çalıştırabilirsiniz Yalanlara inanmayabilirsiniz İş yükünüz artacak canlar iş yükünüzün artması sonucu bazı arkadaşlarım Kasım ayı içerisinde biraz önünü görememe durumları var. Tamam iki büklüm olmuşlar resmen. Evet sevgili aslan arkadaşlarım evrenin mesajı da budur sizlere karşı bakın. Biraz bu da sizi bazı aslan arkadaşlarımı çalışan aslan arkadaşlarımı hiç fark etmiyor. Ev hanımı da olabilirsiniz. Çoluk çocuk eşti evin derdiydi derken. İş yükünüzde artışlar meydana gelecek. Ne yalan söyleyeyim mesaj bu. Hadi bakalım. Evet sevgili aslan arkadaşlar. Daha işimiz olsun da bırakın iş yükümüz artsın. Yeter ki işimiz olsun değil mi canlar? Sevgili aslan arkadaşlarım. Bir de sinsilere farelere lütfen dikkat edelim. Dost zannettiklerim. Veya dost zannettiklerimiz buyurun neler yapıyorlar. Aşk hayatınızı ters düz yapmışlar aranıza girmiş dünyadan haberiniz yok şimdi de iş hayatınıza sarmaya çalışıyor fare sinsi fare çevrenizden biri bir dost bir arkadaş bir komşu bilemeyiz kim olduğunu ama size kendini temiz gösteriyor bu insan çünkü fare tertemiz çıkmış korkma güzel kardeşim korku yok şanslısınız siz onaylanacaksın onay bekliyorsun gördüm burada İş başvurusu mu yaptın aslan kardeşim? Onayın gelecek rahat ol. Destekler göreceksin. İş hayatınız bu sizin. Demiştim ortak noktada çok anlaşmalarınız çıkmış. Kaybederim korkusu yaşama. Onaylanacaksın. Şengül söylüyor bunu. Bu da aşk hayatınız. Evet kaybetme durumları. Kaybeder tabii ki. Çünkü karşı taraf kararlı. Tamam bazı aslan arkadaşlarım da korkuya bürünmüşler partnerlerini kaybetme konusunda o da kararlı, gitmede kararlı. Yapacak bir şey yok canlar. Yapacak hiçbir şey yok. Buraya kadarmış vademiz, buraya kadarmış işleri. Tamam? Sıkmayın canınızı. Her şeyin hayırlısı olsun. Kaybetme korkuları, dikkatlilik hiç gerek yok. Burayı kaybedersin. Daha sonra yoluna köklü kuruluş yapabileceğin buyurun maddi manevi zenginlik sizi zenginliğe itecek gönül zenginliğine itecek illaki cep zenginliği değil kısmetler yolunuza çıkacak şanslar geliyor ya daha ne olsun sevgili aslanlar aşk hayatında da şanslar geliyor evet hayallerinize kavuşacaksınız buyurun daha ne olsun evleneceksiniz ya da evlenmiyorsun da maceraya atılacaksın herkes evlenecek diye bir şey yok bitti yenileniyorsun yenileniyorsun işte bitti hangi arkadaşımız ya onun diyor ama neyse artık o kısmını kurcalamayacağım canlılık geliyor sağlığınız mükemmel canlılık geliyor yeniden doğuş kurtuluş deri atacağız değil mi aslan arkadaşlarım yenileniyoruz bitti eskiyi öldüreceğiz eski o sağlıksız halimizi öldürüyoruz yeniden doğuş canlılık geliyor sağlık hayatınıza sevgili aslan arkadaşlarım güzel insanlar çünkü burada da gördüm pırıl pırıl pırılıyorsunuz parlıyorsunuz hadi bakalım buyurun ne diyor meleğim en sevdiğim kartlardan biridir al diyor al durma al bunu Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok vermeye çalışacakmış. Ah benim aslancım çok güzel şeyler geliyor haberin yok. Tamam gözünü dört açıyorsun. İş yükünüz artacak. Haberiniz olsun sevgili aslanlar. Mesaj budur haberiniz olsun. Evet sevgili aslan arkadaşlarım. Efendim bu açılımımızın da sonuna geldik. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz.